Malfoy. Malfoy. And I'm Malfoy. Draco Malfoy. Scared, Potter. <laughs> I'd say you were scared. Scared, Potter. Merhaba dostlarım. Nasılsınız? Umarım iyisinizdir. Biliyorsunuz artık yaz tatilindeyiz. Biz de yazlığa geldik arkadaşlarımla beraber. Ve arkadaşlarımla Ezgi hiçbir Harry Potter filmi izlemediğinden ötürü biz hep dördümüz bütün Harry Potter filmlerini tekrardan izleme kararı aldık bu yaz tatili esnasında. Benim de aklıma bir fikir geldi. Harry Potter filmleri hakkında bir video çekeceğim ve bu video işte en kötüsünden en iyisini Harry Potter filmlerine sıralamak olacak. Farklı fikirlere sahip olabiliriz arkadaşlar şimdi. Onu da şey yapmam lazım. Farklı fikirlere sahip olabiliriz. Bu çok doğal bir şey. Sizin sevmiyseniz Sevdiğiniz bir filmi en sona koymuş olabilirim sizin. Sevmediğiniz bir filmi en başa koymuş olabilirim. O yüzden birbirimizin fikirlerine, birbirimizin görüşlerine saygı duyalım lütfen. Bunlar benim düşüncelerim. Ve hani çok ciddiye almayın düşüncelerimi. Hani sadece film konuşuyoruz burada. Ee, bu arada saçım kısa. Saçım kısa arkadaşlar ve saçımı kestirdim. Evet, hadi başlayalım. Bu arada Fantastik Canavarlar serisini almıyorum. Çünkü Fantastik Canavarlar serisini neden alayım? Harry Potter'ın ana 8 filmini sıralayacağım. Evet, başlayalım. Şimdi en kötüden başlayacağım. En iyiye gideceğiz yavaş yavaş videonun esnasında. En sevmediğim Harry Potter filmi... 6. film Meles Prince. Şimdi, bunun bazılarına çok büyük bir şok olacağını, bazılarına da hiç şok olmayacağını düşünüyorum. Neden? Çünkü ben genel olarak Snake'i sevmeyen bir fanım. Önceden de bir şey yapayım. Videoda spoilerler olacak. Hani mantıken. Ee, devam ediyorum şimdi. Altıncı filmden en sevmediğim film. Şöyle ben altıncı kitabı da zaten sevmiyorum. Neden bana böyle geliyor? Çünkü bence her şeyi en sona bırakmış filmlerden biri. Hani bu kitapta ve filmde hani filmin genelinde hiçbir şey olmuyor benim için. Gerçekten hiçbir şey yok. Evet hortkuluklar var. Evet Dumbledore'la Harry'nin ilişkisi çok güzel anlatılıyor. Ama hani bence yeterli malzeme yok bence. Bu yeterli bir malzeme değil bir film veya bir kitap çıkarmak için. O yüzden her şeyi filmde en azından son yarım saate koymalarını hiç ama hiç sevmiyorum. Hani bu en sevmediği nedenlerinden biri. Aynı zamanda bir de şöyle şey aklıma geldi. Bunu asla yapamazdım. Çünkü seriye uygun olmuyordu mantıken. Çünkü Harry'nin perspektifini izliyoruz ve okuyoruz çoğu şeyi ama mesela bu film veya işte bu kitap Draco'nun perspektifinden anlatılsaydı o kadar beğenildim ki çünkü Draco bu filmde çok fazla şey yaşıyor ve karakter gelişimi ee, yaşıyor. Çok büyük bir olaydan geçiyor, çok büyük bir yük üzerinde. Onu anlatsalardı bu film ne kadar güzel olurdu. Gerçekten hani keşke direkt anlatsalardı. Ben V koyu çok seviyorum. Skate en sevmediğim Harry Potter filmini açıkladığıma göre En sondan ikinci film Harry Potter ve Sırlar Odası Şimdi Sırlar Odası'nı neden sevmiyorum? Şöyle başlayayım Kitabını seviyorum, filmini sevmiyorum ee, O yüzden hatta Meles Prens'ten birazcık daha üstte Sırlar Odası'nın kitabı bence sürükleyiciydi Filminin de en azından biri oranlı, birinci film oranla e, Bir konusu var, konusu ilerliyor Ancak film çok uzun Film çok uzun, film gereksiz uzun yani ve başı hani çok oldu uzun olmak zorunda değil hani olsun değil. olsun. Evet olsun, evet, evet yani. Çok başı çok gereksiz uzun. Çok fazla gereksiz olay var ve film izlediğim zaman konu olarak çok güzel ve hani konu olarak film serisinin içerisinde ve kitap serisi içerisinde önemli bir yere sahip ama çok uzun. Çok uzun. Çok gereksiz uzun bu film. Gerçekten gerek yoktu. Ama pozitif yanlarına gelirsek hotkuluklar geliyor. Tom Riddle var. <gülüyor> Ezgi <gülüyor> 7. sırada Sırlar Rızası var. 6. sıraya geliyoruz. 6. sırada Felsefe Taşı var. Ee, Felsefe Taşı ilk film. İlk filmi arkadaşlarıma göre ben daha çok seviyorum. Çünkü bir kere çok küçükler. O yüzden bana çok komik geliyor bütün diyalogları falan. Malfoy özellik. <gülüyor> o yüzden hani bana çok küçük geldikleri için bana komik geliyor film ve tim tamamen bir dünyayı tanıtım filmi. Sevmemelerini nedeni de anlıyorum canım arkadaşlarımın ama bana işte komik geliyor. Zaten ilk bir anda bir konuya girseydi o zaman karışık olabilirdi. Ee, ki ikinci filmde kafası karıştı insanların. Ama dediğim gibi ilk film olduğu için tanıtım filmi olması mecburdu. O yüzden ben şahsen ona göz yumup konusu olmadığına göz yumduğum ve küçük çocukları atışmalarını <gülüyor> ve çok ciddi konuşmalarını çok komik bulduğum için e, bu film altıncı sırada. Evet yani doğru dürüst bir konusu yok ama ben seviyorum. O yüzden 6. sırada. Şimdi 4. ve 5. sırayı ikisini beraber açıklamak istiyorum. 5. sırada Ölüm Yadigarları bölüm 1 var. 4. sırada Ölüm Yadigarları bölüm 2 var. Şimdi e, bunların ikisini aynı anda açıklıyorum. Çünkü aynı zamanda Ölüm Yadigarları bir kitaptı. Filmleri ayırdılar ama. Şimdi Ölüm Yadigarları bir neden daha aşağıda. Çünkü evet macera filmi, serüven filmi ama hani bir yerden sonra ikiyle karşılaştığında en azından iki birazcık daha öne çıkıyor. Çünkü iki de daha böyle önemli olaylar var. Ama ikisini de seviyorum. Daha yakın zamanda izledim bunu bu arada. Şuradaki veya buradaki. Şurada iki tane şuradaki bir yerden bir video çıkacak. O, o videoda görüşlerimi daha iyi anlatıyorum. Birazcık daha zaman geçmesi lazım. Çünkü ilk üç filmimi ben milyar kere izlemiş olabilirim. O yüzden hani onların yerin, kalbindeki yeri daha büyük. Ölüm diğerleri için birazcık daha zaman geçmesi lazım. Ama böyle. Şimdi ilk üçe giriyoruz. Şimdi en sevdiğim üçüncü film Zümrüt Anka Yoldaşlığı. Zümrüt Yoldaşlığı hakkındaki düşüncelerimi de şuradaki herhangi bir videodan izleyebilirsiniz ama ben biraz daha derin konuşacağım çünkü ilk üçe girdik. Şimdi e, bu filmi çok seviyorum. Kitabını da çok seviyorum. Bu filmde çok önemli karakterler hayatımıza giriyor. Çok önemli karakterler hayatımızdan çıkıyor. İlk hayatımıza giren bir karakterden biri Bellatrix. Bellatrix'i ben hem seviyorum hem sevmiyorum. Sevginle tefet ilişkimiz var kendisiyle. Luna giriyor. Luna benim en sevdiğim kız karakter. Bu yüzden ne luna Zana'nın giymesini çok seviyorum. Bunun dışında dediğim gibi hani önemli karakterler de hayatımızdan çıkıyor Sirius. Bye bye. Filmin en pozitif, en olumlu yanlarından biri Sirius'la Harry'in ilişkisi çok güzel anlatılıyor. Çünkü hani 3'te de 4'te de tanışıyorlar evet. Ama şimdi 5'te en azından Harry ve Sirius'un baba oğlu ilişkisini görüyoruz. Ve benim çok mutlu eden bir şey o. Çünkü hani Harry babasız, annesiz büyüyen hatta sevgisiz büyüyen bir çocuk olduğundan ötürü o beni mutlu ediyor. Ee, ancak Sirius'un ölümü... Sirius'un önüm beni çok üzüyor. Bunun dışında filmin Hogwarts'tan biraz daha dışarıya çıkmasını seviyorum. Evet Umbridge geliyor mesela. Umbridge'i sevmiyorum. Ama Umbridge ne yapıyor? Harry'nin daha Hogwarts'taki hayatından çok dışarıya odaklanmasını sağlıyor. İşte ordusunu kuruyor, kuruyorlar. Zümdankay yoldaşlığı ve Sirius'un o evi. Harry'nin hayatı aslında okulu. Okulu çok seviyor. Ve çoğu filmde zaten okulun içerisine geçiyor. Ama bu filmlerde biraz daha dışarıya şey yapıyoruz. Bakıyoruz. böyle dünyasını birazcık daha görüyoruz. O yüzden bu filmi de çok seviyorum. Onun dışında bu filmle alakalı çok negatif bir şeyim yok ama Dediğim gibi daha çok sevdiğim filmler var Peki sence bu mu iki bölüm olmalıydı. Çok uzun bir kitap gerçekten Ama şöyle bir durum daha var Nereden keserlerdi? Bence güzel Bence tek film olması güzel ama Mesela Sırlar Odası'nın o kadar uzun olması yerine evet. Zümrüt Doğan uzun olması gerekirdi Ama değil Sıra gereksiz çok uzun. Ve bunun arkasında imzamı atarım yani. Şimdi de ikinci en sevdiğim film var. En sevdiğim ikinci film. Askaban Tutsağ. Şimdi Askaban Tutsağ'ını en sevdiğim ikinci filme koydum. Neden? Şöyle ben Askaban Tutsağ'ın kesinlikle en iyi kitap uyarlaması olduğunu ve en aralarından en azından en kaliteli e, film olduğunu düşünüyorum. Hani filmi... Seriden çıkartıp normal bir film olarak tanıtsam bile gerçekten kaliteli bir film. Çok iyi bir film. Çok kaliteli karakterler var. Çok seviyorum o yüzden bu filmi. Ve De dediğim gibi ben bu filmin kesinlikle en iyi kitap uyarlaması, en kaliteli film olduğunu savunuyorum. Gerçekten çok güzel bir film. Alfonso Cuarón zaten var. Şimdi filmle alakalı sıkıntım da çok az var. Öncelikle tek sıkıntım çapulcular. Şimdi çapulcuların kesinlikle çapulcuların ikisi için kalbimi veririm. Sirius ve Lupin. Ama hani filmlerde yoklar. Filmler çapulculardan daha çok Snape'i daha çok seviyor. O yüzden çapulcular yoklar. Ve bu beni çok üzüyor. Benim en sevdiğim karakter burada Lupin. Lupin'i çok seviyorum. Bu filmle alakalı tek sıkıntı Lupin'in kitaba göre daha az bir yeri olmuş olması. Sirius da aynı şekilde. İkisi çok kaliteli insanlar. İkisi çok kaliteli karakterler. O yüzden hani en azından Lupin'i bu filmde biraz daha göreydik. Ne olur. Aska Bantusa hakkında son bir şey daha söyleyeyim. Ben kitabı okurken tamamen böyle bir Harry tamamen böyle karakterler hayal etmiştim. Tam bu tipte yani. O yüzden hani bence çok başarılı bir kitap uyarlaması. Ben çok seviyorum Aska Bantusa'nı. Şimdi bire geliyoruz. Zaten bire de tahmin etmişsinizdir. En sevdiğim Harry Potter filmi Ateş Kadehi. Hmm, hadi bakalım. Şimdi bakalım insanlar diyecek Aa, Ateş Kadehi'ni ben çok seviyorsun. Ateş Kadehini. Şimdi Ateş Kadehi'ni neden çok seviyorum? Ateş Kadehi benim aralarından en çok izlediğim film. Ve artık bir duygusal bağımız var. Ee, neden? Çünkü hani üçe kıyasla bu arada şöyle diyeyim 4 şurada. Ateş Kadeyi burada. 3 burada. Hani çok yakınlar. 3'te mesela biraz daha Lupin gösterilseydi belki de eşit seviyede olacaklardı ama Ateş Kadeyi'nde daha çok duygusal bir bağ var. Daha çok karakterlere bağlanıyorsun gibi hissediyorum. O yüzden birinci sırada. Neden böyle? Çünkü Sedic Diggory var bu arada. Bunu hadi açıklayayım. Sanki bilmiyordunuz. Hufflepuff'um. Kesinlikle çok şaşırtıcı bir şey. Ee, Hufflepuff'um ve Sedik Diggory serideki tek Hufflepuff karakter. <gülüyor> Ana karakter arasından en azından. Hani da var ama hani Tongs'u ne kadar görüyoruz. Cedric çok çok seviyorum. Cedric çok kaliteli bir insan. Ee, ve hani serideki tek Hufflepuff karakteri olduğu için Ateş Kadehi benim için çok çok önemli bir yere sahip. Hadi onu geçtim. Cedric Harry'nin hayatındaki, Harry'nin şahit olduğu ilk büyük ölüm. O yüzden Azkaban tutsan da böyle bir şey yok. Harry'e üzülmüyorsun ya filme üzülmüyorsun genel olarak ama Ateş Kadehi'ne üzülüyorsun. Bir kere o Harry'nin Sedrik'le labirentten çıkıp da geldiği sahne var ya Allah Hani mükemmel bir sahne mükemmel bir sahne Hani herkes bir anda alkışlıyor Hadi geldiler o Hogwa kazandı falan filan diye bir anda sedik yatıyor ölü. En çok bağlandığım en çok şey yaptığım film biliyor sedik bir film içerisinde bağlanıyorsun seviye ve sedik çok seviyorum. <gülüyor> Ateş Kadı'yı en sevdiğim film. Bunun dışında hani sevdik dışında en azından. Başka sevdiğim şey de, sevdiğim yanı da seri bundan sonra bayağı karanlıklaşıyor. yani Çünkü filmin sonunda Voldemort bedeni bürünüyor. Ee, o yüzden seri karanlıklaşmadan önce böyle Hunger Games gibi böyle bir şeyin olması, oyunun olması, bir yarışmanın olması bana, benim hoşuma gidiyor. Daha eğlenceli bir film. Eğlenceli. Sonunda kesinlikle ağlamadım eğlenceli diyorum yüzden. Ve evet bu arada hani şu konuya değineyim. Hani Meles Prens'e demiştin önemli olayların hepsi son yarım saatte oluyor. Bunda da aynı şey oluyor falan filan diye. Meles Prens boş bir kitap. Meles Prens'in bütün seriye olan katkısının hepsi son yarım saat. Bunda en azından hani yarım saatte evet Voldemort'un geri dönüşü son yarım saatte oluyor gözüküyor. Ama mesela bir sürü güzel karakter giriyor. Deli Göz Moody giriyor. Cedric giriyor hayatına. Harry'nin. Cho Chang giriyor. Ne kadar sevmesem de Cho Chang'in. Neyse. Bir sürü karakter var. Bir sürü olay gerçekleşiyor. Meles Prens'te böyle bir şey yok. Meles Prens'teki tek ilgi çekici olay Snape'in X'e kitabı olması. Snape'in X'e kitabı olmuş da ne olmuş? Ne olmuş kardeşim? Burada kocaman bir yarışma ee, oldu yani. yani. Ee. <gülüyor> Esa. <gülüyor> İşte bak o güzel tamam aferin size ama bu, bunun hakkında bütün film çıkamaz. Ben bunu demeye çalışıyorum. O yüzden Beres en sevmediğim, Ateşik da en sevdiğim. Film. Neyse. Bu videoda bu kadardı. Umarım beğenmişsinizdir. Beğendiyseniz lütfen beğen butonuna basmayı, beğendiyseniz lütfen beğenme butonuna basmayı unutmayın. Dediğim gibi farklı fikirlere sahip olabiliriz arkadaşlar. Ve farklı fikirlere sahipseniz lütfen yorum atın, söyleyin. Siz neden bu filmi daha çok seviyorsunuz veya daha az seviyorsunuz? Anlatın, konuşalım. Belki benim de fikrim değişir. Aşağı yorum bırakmayı unutmayın. Lütfen abone olun. Yazın çok güzel videolar gelecek. Emin olabilirsiniz. Evet şimdilik o zaman görüşürüz. Hoşçakalın. Videomu izlediğiniz için teşekkür ederim. Bay bay.